Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar Mayıs 2019 gökyüzü gündemi sizin burcunuza ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere Nisan ayı biraz zorlu bir aydı ee, oldukça fazla e, gezegen etkileşimleri sert etkileşimler kara açılar karşıt açılar ve e, Mart ayını tekrarlayan bir dolunay bize eşlik etti ve birçok gezegenin de retro hareketine şahit olduk Nisan ayı boyunca. Dolayısıyla Nisan ayı gündeminizin yoğun geçmiş olma ihtimali oldukça yüksek. Ancak e, genelde önce burçlarda olduğu için bu etkileşimler sizi biraz teğet geçmiş ve sizi çok fazla etkilememiş olabilir. Mayıs ayı da özellikle ilk 10 gün açısından Nisan ayının devamı niteliğinde biraz daha zorlu enerjilerin hakim olduğu bir 10 gün bizi bekliyor ancak sonrasında enerjilerin daha akışkın olduğu, daha destekleyici açıların söz konusu olduğu ve çözüm yollarını bulabileceğimiz bir süreç bizi bekliyor olacak. Hemen Mayıs ayı başlarken yani 1 Mayıs günü Merkür ile Satürn arasında bir gergin açı söz konusu. Bu açı özellikle iletişim konusunda bazı sıkıntılar oluşturabilir. Özellikle çalışan bir akrep burcuysanız, iş arkadaşlarınızla beraber çalıştığınız ve her gün görüştüğünüz insanlarla iletişimde biraz yanlış anlaşılmalar, onların sizi baskı altına aldığını hissetmeniz gibi düşünceler sizi biraz zorlayabilir, yorabilir 1 Mayıs günü bu etkilerle başlıyor olacak ancak öğleden sonra saatlerinde mars satürn arasında destekleyici bir etkileşim var bu etkileşimle de beraber özellikle yine günlük rutinlerinizde ve iş arkadaşlarınızda size destek olanlar yanınızda duranlar maddi manevi şekilde sorumluluklarınızı hafifleten insanlarda olduğunu göreceksiniz ve biraz daha akşam saatlerinde rahatlayacaksınız sevgili akrepler Evet, 3 Mayıs günü Merkür Jüpiter arasında güzel bir etkileşim var. Bu da çalıştığınız işten gelen maddi kaynaklarınızın istediğiniz oranda artması, beklediğiniz anlaşmaları yapabilmeniz, şanslı olduğunuzu hissedeceğiniz bazı projeler, iş görüşmeleri gibi konular gündeme getirebilir. Onun dışında sağlıkla alakalı sağlığınıza kavuşmanız, diyet programına ve spora başlamanız, Zaharlı alışkanlıklarınızı bırakmanız adına da oldukça şanslı etkileşimler söz konusu 3 Mayıs günü ve e, her ay olduğu gibi biliyorsunuz bir yeni ay ve bir dolunay yaşıyor olacağız. 5 Mayıs'ta Boğa Burcu'nun 14 derecesinde bir yeni ay yaşayacağız saat 01.45'te. Bu yeni ay sizin tam e, karşıt burcunuzda yani 7. elinizde meydana geliyor. Dolayısıyla sizi hayli etkileyecek ve önemli kararlar almanızı sağlayacak bir yeni ay olacaktır. Özellikle ilgili ilişkilerde yeni bir pencere açabilirsiniz, yeni kararlar verebilirsiniz. Bekar akrepler, evlilik kararı verebileceği gibi evli akrepler özellikle ilişkilerinde bazı sonlanmalara karar verebileceği gibi ilişkilerinizi farklı bir boyuta taşınmak noktasında da bazı adımlar atma ihtiyacı içerisinde olacaksınız. Bu nedenle e, bu yeni ayda özellikle evlilik kararı almak, ciddi bir ilişki başlatmak, evlilikteki pürüzleri çözmek adına güzel ve destekleyici açılar söz konusu ki aynı günün akşam saatlerine doğru Marsla ile arasında da güzel bir etkileşim var. Dolayısıyla aslında e, kendinizi manevi olarak e, daha rahat hissettiğiniz ve e, sorumluluklarınız konusunda destekleyici etkiler alabileceğiniz, insanların size destek olduğu hissini daha rahat bir şekilde hissedebileceğiniz bir gün olacak ve bu yeni ay ile beraber de ikili ilişkilerinize yeni bir boyut kazandıracaksınız sevgili akrepler. Evet. 6 Mayıs günü Mars'la Jüpiter arasında bir gerilimli açı ve 7 Mayıs'ta Venüs'te Satürn arasında bir sert açı söz konusu. Dolayısıyla 6 ve 7 Mayıs'ta biraz daha gergin hissedebiliriz. Özellikle parasal konularda ve iş hayatımızla ilgili konularda bazı beklentilerimizin karşılanmadığını, emeğimizin çabamızın elde ettiğimiz gelire çok da denk olmadığını düşüneceğimiz bazı sert açılar söz konusu oluyor olacak. Ve 6 Mayıs günü Merkür'ün boğa burcuna geçtiğini görüyoruz. Merkür'ün boğa burcuna geçmesiyle beraber artık ikili ilişkilerde daha iletişim odaklı, karşınızdaki insanı algılamaya, anlamaya yönelik ve sorunları konuşarak halletmeye yönelik bir tutum içerisinde olacağınızı göstermekte. Dolayısıyla özellikle ilişkilerinde, ortaklıklarında problem yaşayan akrepler varsa bu videoyu izleyen, onlar açısından özellikle 6 Mayıs'tan itibaren başlayacak ve Mayıs ayı boyunca etkili olacak bir etkileşimdir bu. İletişimde artık daha rahat bir şekilde kendinizi ifade edebildiğiniz ilişkilerde iletişim tarafının ağır basması ve karşılıklı konuşarak, empati yaparak, e, daha rahat bir şekilde sorunlarınızı çözeceğiniz bir süreç yaşayacaksınız. E, sevgili akrepler, Merkür'ün boğa burcuna geçmesi bu nedenle özellikle ikili ilişkilerde size güzel adımlar attıracak. Ayrıca ortaklık planı olan veya evlilik kararı almak isteyen akrepler söz konusuysa Merkür boğa transitini değerlendirebilir. Yani Mayıs ayından başlayıp Haziran'ın sonuna kadar giden süreçte nikah için imza atılabilir, ortaklık için imza atılabilir. İmzalar için, danışmanlıklar için, evlilikler için, ortaklıklar için oldukça uygun bir yerleşim söz konusu. 7 Mayıs günü Venüsle Satürn arasında bir gergin açı var. Bu gergin açı yine sizin iş hayatınızla alakalı iş arkadaşlarınıza özellikle bu ay dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Günlük rutinler sizi çok yorabilir. Ee, özellikle e, iş ortamındaki bayan arkadaşlardan yana bazı gerilimli durumlar yaşayabilirsiniz. Sırlarınızı çok fazla Açık etmeyin, çok fazla samimi olmaya gayret göstermeyin ve iş ortamında çok beklentiye girmeyin. Aksi takdirde hayal kırıklığı yaşamanız söz konusu olabilir bu ay boyunca özellikle Mayıs ayının ilk 10 gününde. Evet 8 Mayıs'ta ise boğa burcunun 3 derecesinde Merkür ile Uranüs'ün kavuştuğunu görüyoruz. Şimdi hem Merkür'ün hem de Uranüs'ün 7. evinizde olmasıyla beraber ilişkisi olmayan akrep burçları için hava enerjisi yüksek ikizler terazi kova enerjisinde bir partner hayatınıza çekebilirsiniz oldukça sıra dışı entelektüel zeki ve iletişim kurmayı tercih eden genelde sorunları akıl ve mantık çerçevesinde çözmeye gayret gösteren bir profil olabilir bu kişinin bu nedenle yaşayacağınız ilişkide daha marjinal daha arkadaşça ve sosyalliği entelektüeliteyi ön plan alan bir ilişki olacaktır. Çünkü Uranüs 7. yerinize gir girmesinden itibaren özellikle ikili ilişkilerde özgürleşme ihtiyacı içerisinde olacaksınız. Veyahut partnerinizin bu ihtiyacı çok fazla olacak. Bu nedenle eğer ilişkisi devam eden ve evli akrep burçları Dinliyorsa da ilişkilerinde biraz daha artık özgürlükçü olmayı, biraz daha ilişkisine arkadaşça yaklaşmayı tercih etmeli. Ki bir akrep için bu çok zordur tahmin edebiliyorum. Ancak siz de artık e, bu transitle beraber bunun ihtiyacı içerisinde olacaksınız. Ve özellikle bunu talep edeceksiniz partnerinizden. 9 Mayıs günü e, güzel ve destekleyici açılar söz konusu. İki ilişkiler açısından oldukça destekleniyor olacaksınız. Ve iş ortamınızda bazı sorunları halledebilmiş ve bazı sorumluluklarınızı çözüp daha umutla iş ortamına bakabilecek duruma geleceksiniz sevgili akrepler. 11 Mayıs 12, 13, 14 Mayıs'ta oldukça destekleyici enerjilerin söz konusu olduğu günler ikili ilişkilerinizde özellikle daha çok karşı tarafı düşüneceksiniz. Partnerinizin daha ön plana çıkacağı ve onun hayatıyla ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağı süreçler olabilir. Bu yaşanacak önemli gelişmeler partnerinizi biraz daha yüksek bir mevkiye taşıyabilir veya daha popülaritesini artırabilir. Burada da siz ikinci plana düşmeyi ve onun hayatıyla ilgili gelişmelere şahitlik etmeyi ve destek olmayı, ee, çok seve seve gerçekleştireceksiniz bugünlerde ve 14 Mayıs'tan sonra nispeten Mayıs ayının enerjilerini biraz daha hafifleyeceğini söyleyebilirim. 15 Mayıs'ta da Venüs Boğa Burcu'na geçiyor. Dolayısıyla 7. evinizde resmen bir e, gezegen bir e, Bolluğu söz konusu. Burada da artık Venüs'ün de boğa burcuna geçmesiyle beraber ikili ilişkilerle alakalı ne gibi sorunlarınız varsa hepsini teker teker teker teker, teker çözmeye başlayacaksınız. Özellikle e, vurgulamak istiyorum ki ilişkisi olmayan veya ilişkisini ciddi bir evreye taşıyamayan akrepler sizlere sesleniyorum. Mayıs ayını mutlaka ama mutlaka değerlendirin. Bol bol sosyalleşin. Arkadaş gruplarına girin. Hayatınızın partnerini bulmak için gerçekten çok uygun bir zaman dilimi. Özellikle özelliklerini de belirtiyorum. Hava enerjisi yüksek olan ikizler terazi kova enerjisi yüksek olan zeki esprili mantıksal açıdan bakmayı tercih eden ve arkadaş ortamınızdan olma ihtimali oldukça yüksek bir partner hayatınıza çekebilirsiniz veya bir türlü evliliğe ikna edemediğiniz bir partneriniz varsa onunla neden evlilik üzerine bazı ön yargıları olduğunu konuşabilir ve aslında kendiniz, kendinizin de bu özgür ilişki tarzına ne kadar yakın olduğunu bahsederek onu evliliğe ve ilişkiyi bir adım boyutunu bir adım öteye taşımaya ikna edebilirsiniz özellikle bu süreç içerisinde. Evet 16 Mayıs günü Mars Yengeç Burcu'na geçiyor. Mars'ın Yengeç Burcu'na geçmesiyle beraber akademik konularda hırslı olacağınız, e, yaşam felsefenizi, yaşam görüşünüzü biraz rekabetçi bir tarzla ifade etme ihtiyacı içerisinde olacağınız ve karşı tarafa da buna empoze etme gayretinde olacağınız bir süreç yaşayabilirsiniz. Özellikle e, bu noktada Mars'ın Yengeç Transit'inde siyasi görüşlerinizi, e, maneviyatla ilgili görüşlerinizi, yaşam görüşlerinizi paylaşırken Karşıdaki insanı da düşünerek çok daha fanatizm boyutunda olmadan tartışırsanız ve konuşursanız daha güzel iletişim fırsatları elde edebilirsiniz. Ancak biraz fanatizme yönelme ihtimalinizin yüksek olduğunu görüyorum ve bu enerjiyi özellikle daha çok okumak, daha çok kendinizi geliştirmek, yeni akademik eğitimler, yabancılığı fırsatlarında değerlendirmek veyahut seyahat imkanlarıyla değerlendirmek açısından daha uygun olacağını düşünüyorum. Evet 17 ve 18 Mayıs günleri yine ikili ilişkilerde e, oldukça kalıcı ve güzel e, iletişim fırsatlarını yakalayacağınız, artık ilişkinizin sorunlarını daha rahat bir şekilde çözeceğiniz ve ilişkinize artık yeni bir boyut kazandıracağınız, eski ilişki tarzınızı tamamen sonlandırıp ilişkilere, evliliklere, ortaklıklara bakış açınızı güncelleyeceğiniz, e, güzel destekleyici açıların yaşanacağı, ee, günler söz konusu olacak. Ve 18 Mayıs akşam saatlerinde Venüs doğran üstünde 7. elinizde kavuşmasıyla beraber dediğim gibi özellikle e, hayatınızın aşkını e, 18 Mayıs tarihinde bulabilirsiniz. Bu dolunayla da beraber 19 Mayıs'a gerçekleşecek dolunayla da beraber bunu katmerleyebilirsiniz. Eğer ilişkisi devam eden ve evli akrepler varsa e, çok iyi bir ortaklık teklifi alabilirsiniz. Veyahut İlişkilerinizde yeni adımlar atabilirsiniz gibi gibi süreçler yaşamanız söz konusu olacaktır sevgili akrepler. Evet oldukça ilişkiler açısından şanslı ve fırsatlı bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Çünkü güzel etkileşimler yaşanacak. Özellikle Mayıs ayının ilk 10 gününden sonra 7. evinizde ve ortaklıklar açısından da bu süreci değerlendirebilirsiniz özellikle. Evet 19 Mayıs günü. Burcunuzun 27 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Bu dolunayla da beraber hayatınızın hemen her alanında yeni kararlar alacaksınız. Ve eski sizi e, yıkma ve yeni sizi opera etme adına e, çok sistemli ve çok gerçekçi kalıcı adımlar atma ihtiyacı içerisinde olacaksınız. Özellikle hayatınızda artık birçok konuda yıkılış ve yeniden diriliş gibi yeniden yapılanma gibi bir süreç içerisine gireceksiniz. Mayıs ayı sizin açınızdan özellikle 21 Mayıs'a kadar etkili olan süreç sizin açınızdan oldukça devrim niteliğinde ve artık hayata farklı bir bakıdan pardon farklı bir açıdan bakabilmenizi kolaylaştıran, destekleyen enerjiler oldukça hakim. Evet, 21 Mayıs'ta Güneş ikizler burcuna geçiyor ve artık 7. ev temaları Güneş'in oradan uzaklaşmasıyla beraber 8. eve doğru kanalize oluyor. Bu etkileşimle beraber özellikle eşten gelen gelirler konusunda gündemleriniz olabilir, eşin maddi durumu, başkalarından beklediğiniz kaynaklar, ekstra kazançlarınız, borç ödeme ve bütçe dengenizle alakalı önemli gündemler söz konusu olacaktır. Ve e, güneşin ikizler burcuna geçmesiyle beraber aynı gün öğleden sonra saatlerinde Merkür'de ikizler burcuna geçiyor olacak. Bu nedenle e, artık e, daha çok maddi konuların ön plana geçeceği bir süreç yaşayacaksınız. Özellikle eşin gelirleri. Dediğim gibi e, mirasına fakat borç gibi konuların gündemde olduğu ve e, biraz daha derinlerde gezi saklı kalmış kriz oluşturan psikolojik sorunlarınıza yeni çözüm yolları üretmek ve bununla alakalı zihinsel süreçlerden geçmek gibi konular gündemde olacak. Özellikle rüyalarınız, e, bazı tesadüfi olaylar, spiritüel meseleler oldukça e, önem kazanacaktır bu süreç içerisinde. 22 Mayıs'ta Mars doğuran Uranüs arasında güzel bir etkileşim var ve bu etkileşimle beraber özellikle eşle alakalı, partner alakalı güzel gelişmeler söz konusu. Eşle çıkılan bir seyahat, eşin hayatınıza katmış olduğu güzelliklerin yeniden göz önüne gelmesi gibi gündemlerin oluşacağı bir süreç yaşanacak. Evet, 22-23-24 Mayıs oldukça güzel ve destekleyici enerjilerle dolu seyahatler, partnerle hoş vakit geçirmek, ikili ilişkilerde güzel zamanlar paylaşmak gibi etkiler mevcut. Ancak ayı kapatırken özellikle 30 Mayıs ve 31 Mayıs'ta biraz ufak gerginlikler, gergin enerjiler hakim olacak. Merkür ile Neptün'ün karesi söz konusu olacak her şeyden önce. Bu etkileşimle beraber biraz ay sonunda alacak, verecek bütçe dengelerini hayal ettiğiniz gibi planlayamamış ve ay sonunda biraz sıkışmış olabilirsiniz. Ancak aynı günün akşam saatlerinde ilişkiler açısından Hayalini kurduğunuz ilişkinin, romantizmin oldukça yoğun olduğu, partnerinizle çok hoş zaman geçirebileceğiniz ve aynı zamanda bugün yine hayalinizdeki aşkı tanıyabileceğiniz, tanışabileceğiniz ve ilişkiler anlamında ilişkiyi bir manevi anlamda bir adım daha öteye götürebilecek güzel etkileşimler yaşayacağınızı söyleyebilirim 30-31 Mayıs civarında ancak e, maddi konularda biraz gerilerek kapatacaksınız ayı e, 31 Mayıs yine aynı zamanda e, Merkürlü Jüpiter'in yine sizin bütçeler dengeler evinizde e, maddi gelirleriniz kaynaklarınız ödemeleriniz evinizde biraz e, zorluklar yaratacak ancak ilişkiler konusunda şifalanmış hayalinizdeki ilişkiyi hayalinizdeki partneri hayalinizdeki ilişki ve evlilik modelini e, yaşadığınız ve e, gerçekten hayallerinizdeki detaylara kavuşabilme imkanınızın olduğunu fark ettiğiniz bir süreç yaşayacaksınız ancak ay sonunda özellikle harcamalarınızı ve bütçe dengenizi biraz daha düzene koyarsanız ufak çaplı krizlerden kendinizi alıkoyabilirsiniz umarım güzel bir Mayıs'a geçirirsiniz detaylardan bahsetmeye gayret gösterdim haftalık ve günlük yorumları paylaşmaya devam edeceğim elimden geldiğince eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Güzel bir Mayıs ayı diliyorum sizlere. Hoşçakalın.